Herkese merhaba, ben Vahap Sönmez, bugün sizlerle birlikte ürün varyasyonlarını oluşturma ve yönetme konusunda büyük kolaylıklar sağlayan Options Modeler modülü ile ilgili bir e, sunum gerçekleştireceğim. Ajandamızı inceleyecek olursak Öncelikle ürün hakkında bir bilgilendirme gerçekleştireceğim. Çözüm kabiliyetleri, süreçler, fırsatlar ve kattığı değerlerle sunumu tamamlayacağım. Daha sonra da canlı olarak uygulama demosuna geçeceğiz. Options modülü nedir? Ee, Değiştirilebilir modül varyantlarını kullanarak ürün varyasyonların oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran bir araçtır. Neden ihtiyaç duyulur? Yani Tasarımı yaptınız, bitirdiniz. Ee, fakat yaptığınız haliyle değil de farklı varyasyonlarıyla Müşterilerden talepler gelebilir. Bu taleplere cevap vermek için özel araçlara gerek duyulur. Ee, işte müşteriler, stil, özellik gibi e, farklı taleplerde bulunabilirler. Bunları geleneksel yöntemlerle yapmak mümkün mü? Evet yapmak mümkün fakat Biraz zordur. Bu yöntemler arasında neler yer alıyor diyecek olursak da işte simprepler kullanılabilir yani sadeleştirilmiş görmüşler. Interchange SM'liler tanımlanabilir. Family table araçları kullanılabilir ama bunlar belli aşamalarda bu varyasyonlarda fayda sağlamaktadır. Ayrıca e, modüler yapılar ve standart parçaların kullanılmasında eee elde olmayan yeteneklerden dolayı e, bazı sıkıntılar yaşanabiliyor Ama bu çözüm onun da e, üstesinden geliyor standart parçaları ve modüler yapıları çok daha rahat yönetebiliyorsunuz Sadece varyasyon oluşturmak yeterli değil bunun bir de doğruluğunu yani istenilen kinematik yapısı varsa onu sağlıyor mu veya dayanımı sağlıyor mu? Bunları da e, test etmek gerekmekte. Peki bu araç nasıl bu süreçleri kolaylaştırıyor? Bu aracın içerisindeki özel yeteneklerle bu işlemler gerçekleştirilebiliyor. Nedir bunlar? Modül varyasyonları tanımlanabiliyor. Ürün varyasyonları tanımlanıyor. Seçim ve seçenekler için tanımlamalar yapılabiliyor. Ve ürün yapılandırma tanımlamaları gerçekleştirilebiliyor. Ve bunlar için de özel araçlar var. Bu saymış olduğum işlemleri gerçekleştirmek için. Modül varyasyonları nelerdir? Şimdi birbirine yerine kullanılması gereken komponentler olabilir. Bu komponentlerin bir tanesi parça, tek bir parçayken diğeri montaj olabilir. Veya birisi kırıyor da tasarlanmışken diğeri bir yerden import edilmiş, unsur yapıları olmayan yapılar olabilir. Bunların birbiri yerine Kullanılması için gerekli tanımlamaların yapıldığı yer modül varyasyon tanımlama aracının olduğu yerdir. İçerisinde referans pairing aracıyla ihtiyaç duyulan referanslar tanımlanır. Bu sayede komponentler birbirinin yerine rahatlıkla geçiş sağlayabilir ve kullanılabilir. Bu işlemler e, sıfırdan oluşturulabilir interchange SMB'leriniz varsa onları bu modül varyasyonlarına dönüştürebilirsiniz. Ürün varyasyonlarının içerisinde de bunu oluşturma için özel araçlar var. E, veya direkt montajlarınızı modül varyasyonlarına dönüştürebilirsiniz. Ürün varyasyonları ise modüler yapıların içerisinde yer aldığı ve seçimlere göre oluşan nihai araçlarımızdır. Bunların içerisinde standart parça ve montajlar kullanılabilir. Modül varyasyonları veya farklı ürün varyasyonları da bunun içerisine dahil edilebilir. Sıfırdan ürün varyasyonları oluşturabileceğiniz gibi var olan mevcut bir montajınızı da rahatlıkla bir ürün varyasyonuna dönüştürebilirsiniz. Montaj sırasında dikkat etmeniz gereken şey ise modül içerisinde tanımlanan referanslar varyasyon ürün varyasyonu içerisinde konumlandırılırken sadece o referanslar kullanılabilir. Ürün varyasyonumuzu oluşturduk. Daha sonra içerisine modül veya alt ürünleri dahil ettik. Bunların Kullanımı sırasında bazı seçenekler ve seçimlerimizin olması gerekiyor. Bu da kendi içerisinde özel bir araçla kolaylıkla sağlanıyor. İşte çift seçenekleri daha sonra o seçeneklerin altındaki kısımları da yine çift hızlı ve pratik bir şekilde oluşturduktan sonra bu seçimlerle hangi komponentlerin geleceğini veya gelmeyeceğini seçimlerle gerçekleştirebiliyoruz. 3 pratik adımda bu işlem gerçekleştiriliyor. Bunların hepsini uygulamalı olarak göstereceğiz. Her şeyimizi tamamladık. Seçimlerimiz de belli. Seçimlerimize göre artık varyasyonlarımızın yani ürünlerimizin, ürün varyasyonlarımızın oluşturulması adımına geliyoruz. Burada da Varyant Bu Yıldır aracımız geliyor. Burada seçimlerimizi yapıyoruz seçimlerimize göre buradan gelmesi istenen komponentler belirleniyor ister burada bir ön izleme yapabiliyoruz istersek bunları direkt dönüştürebiliyoruz Bu araç sayesinde ee, Bu araç Ürün varyasyonlarını hızlı bir şekilde oluşturup Yönetmenizi sağladığı için süreçleriniz kısalacak da dolayısıyla da pazara çıkış süreniz daha kısalmış olacak. Ürün geliştirme maliyetleriniz daha azalacak çünkü tekrar tekrar kullanılan ürünler veya standart parçalar veya modüler yapılar daha etkin olarak kullanılmış olacak. Ee, ürününüz nihai ürün şeklinde elde ettiğiniz için bunların doğrulamalarını daha kolay yapabilme imkanına sahip olacaksınız. Rekabetçi pazar şartlarında özelleştirilmiş ürünleri etkin ve verimli kullanmanız sayesinde de müşteriler tarafında e, olumlu sonuçlar oluşturacaktır. Options modeler'ın iki farklı paketi bulunmakta bir tanesi Krio ile birlikte çalışan Creo Options Modeler standart olarak adlandırılıyor. Diğeri ise de hem kırıyor hem de binçlenin tekrar olarak çalışabilen Creo Options Modeler Enterprise diye geçiyor. Ee, eğer işiniz tarafında tarafındaysa, Creo parametrikte yapılandırılabilir ürünler oluşturmak ve onlarla çalışmak istiyorsanız Options Modeler standardı tercih etmenizi öneririm. Fakat daha karmaşık yapılar veya Winch ile entegre bir şekilde çalışma ihtiyacı varsa O durumda Options model Enterprise tercih etmek Daha sağlıklı olacaktır Burada e, Konfigürasyon mantığının karmaşıklığı da bizim için bir referans Ne kadar karmaşık bir yapı varsa o zaman Enterprise tarafına yönelmemiz gerekiyor Daha az karmaşık yapılarda ise standart yapıyı tercih edebiliriz. Demoya geçeceğim. Demoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Informatikplm.com bizim web adresimiz. Buradan güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Yapmış olduğumuz ve yapacak ol olacağımız etkinliklere LinkedIn'den ulaşabilir. Oradan kayıt olabilir ve katımları sağlayabilirsiniz. Yapmış olduğumuz etkinlikleri tekrar izlemek istiyorsanız da YouTube'dan e, Informatik Innovation kanalından izleyebilirsiniz. LinkedIn'de de Informatik Innovation Bilişim AŞ olarak e, hesabımız bulunmakta. Buralara abone olarak güncel bilgilerden faydalanabilirsiniz. Şimdi Demo kısmına geçeceğim. Demo kısmına geçmeden önce Buraya kadar olan kısımla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Ben de cevaplamak isterim bu arada. Sanırım soru yok. Standartta oluşturduğumuz yapıları çekin yaparak Winchill'e atabiliyorsunuz. Orada oluşmasını sağlayabiliyorsunuz. Enterprise'da ise Winchill'de oluşturmuş olduğunuz konfigürasyonları buraya çağırarak çift taraflı çalışma imkanına sahip oluyorsunuz. Yani bazı müşterilerimiz var, standartlı kullanarak da yine Winch ile çalışmalarını devam ettiriyorlar. Rica ederim. Var mı başka sorusu olan? Evet devam ediyorum o zaman. Yine e, demon sonrasında sorularınız olursa e, onları cevaplamak isterim. Şimdi burada bir montajımız var. Montajımızın komponentleri var. E, bu komponentleri kullanarak sıfırdan bir ürün varyasyonu oluşturacağım. New diyoruz. New dedikten sonra bir montaj seçiyoruz. Montajımıza isim veriyoruz burada. Wiles Altre R Pro'su diyorum. Bu bir product olacak diyorum. Varyasyonel bir product olacak. Side kısmında şu an Design seçili. Bunun Modüler bir ürün olması için configurable product'ı işaretliyorum. Seçeneklerden subtype kısmından configurable product'ı işaretliyoruz. OK dediğimizde şu an configurable product'ımız karşımıza gelmiş oluyor. Model eee ribbon menüye baktığımızda Burada farklı araçların da yer aldığını görüyoruz. Burada S&S, es Transfer to Module, Variant Builder gibi farklı araçlarımız var. Burası Configuration kısmı. Model ağacına baktığımızda ise Normal montajdan farklı olarak ikonunun Şu şekilde olduğunu görebilirsiniz. Şimdi Product'ımızı inşa etmeye başlayacağız değişmeyen temel yapıdaki komponentlerimizi normal montaja çağırır gibi rahatlıkla çağırabiliriz. Bunun için SM'liye klikliyorum. Buradan e, parçalarımızı seçebiliriz. bu şekilde ön izlemeyi yapabileceğimizi kullanıcılarımız biliyor. Piri'yi açıp kapatabiliriz view kısmından thumbnail'la küçük resimler şeklinde de görmek mümkün. İhtiyaca uygun olacak şekilde buradan seçimleri yapabiliyoruz. Ben burada şimdi base plate perdesini seçiyorum. Çift tıkladım. Ekrana geldi. Buradan default'u seçiyorum. Parçanın koordinat sistemiyle montajın koordinat sistemini üst üste çakıştırdım. İlk parçamı çağırmış oldum. Datumları mı kapatıyorum buradan. Sonra diğer parçamı çağırıyorum. Sabit Java parçamı ister çift klikleyerek ister open diyerek kaçabiliriz Şu yüzey Şu yüzeye Coistant olacak gördüğünüz gibi Şu yüzeyde şu yüzeye Coistant olacak Ve Buradaki yüzeyde şu yüzeye Coistant olacak Bildiğiniz normal montaj mantığıyla ilerliyorum Zaten ikonları da normal parça olarak karşımıza geliyor burada SML'ye klikliyorum ön taraftaki bloğumu heat block onu çağırıyorum. Onun da montajını gerçekleştiriyorum. Şu yüzey şu yüzeyle coesitant olacak. Şu yüzey şu yüzeyle coesitant olacak. Bu yüzeyimde bu yüzeyimle coesitant olacak diyorum. Şimdi buradaki parçamı da tamamladım. Şuradaki Min'lerimi çağıracağım. Rode PRT'yi çağırıyorum. Şu yüzey gelsin şu yüzeyle şuradaki yüzeyde, şuradaki yüzeyle coincident olsun dedik. Okey dedik. Var olan parçamı seçip Ctrl C, Ctrl V diyerek sadece referanslarını seçerek diğer montajımın da yapılmasının hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriyorum. Daha sonra burada aradaki parçamı çağıracağım ama o bir e, modüler yapıya sahip olacak. Modüler e, altyapıya sahip olacak. Bunun için öncelikle New diyorum SM News diyorum modüler e, configurable modülü seçiyorum. İsmi bunun jav mod olsun. jav alt mod daha sonra add modül variant diyerek buradan jav slide standart parçamı çağırıyorum. Bu birinci parçam olacak. Daha sonra bunun yerine kullanılacak diğer komponentleri çağırıyorum. Jawslide Curve ve Jawslide dol parçalarını çağırdım. Şuradan View Normal diyerek şöyle yandan bakıyorum. Bu Explode olarak yerleştirilmiş durumda. İstediğim zaman bunların pozisyonlarını kaydırabilirim. şekilde istediğiniz yüzeyde düz bakabilirsiniz ve edit position'da da istediğiniz yere taşımasını yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun referanslarını vereceğim. Bunun kullandığı referansları bunlarda da adresleyeceğim birbirinin yerine replace işlemini kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirecek. Bunun için ref pairing table'ı seçiyorum. Eğer burada şeyiniz yoksa bir montajınız yoksa buradan parçanızı seçip daha sonra da bunlara yap diyebilirsiniz, tanımla diyebilirsiniz. Artıya tıklayarak da buraya referansları manuel olarak ekleyebilirsiniz. Ama bunun kullanıldığı bir montajınız varsa o montaj size doğru referansları almanızı sağlayacak. Şimdi aktif komponentim bu. Bunun montajlı olduğu Referansım WISE ASM. Diğerleri Bunlar. Daha sonra Crave Require tag'i seçiyorum. İhtiyaç duyduğu tag'leri bana getir dedim. Şu şekilde bakın. Şuradaki yüzey. Kontrole basıtarak karşılığını seçiyorum. Sağ tuşa bas çek yapın. İstediğim referansı seçip daha sonra kontrol de onların seçimini yapıyorum. Şuradaki tabana ihtiyaç varmış. Son olarak da şu yüzeyler. Kontrole basılı tutarak seçtim. Artık bunlar birbirinin yerine Geçerken hangi referansları kullanacağını doğru bir şekilde biliyor. Bunu montajıma çağıracağım. SM'ye tıklıyorum, Incision'dan Java modu seçiyorum. Montajlamamı gerçekleştiriyorum. Dikkat ederseniz seçebileceğim referanslar neler? Modüler yapıyı tanımlarken seçmiş olduğum referanslar. Onları kullanarak tanımlamalarımı yapıyorum. Bakın buraya modüller varyant yapım geldi. Bunlar altında da alternatif yapılarım var. Yine araya standart bir parçam gelecek. SM'le diyorum. Lid's Cree Peretini seçiyorum. Bunu kullanacağım. Burayı montaj yaparken i̇şte tangent aldı. Onu silelim. Tekrardan tanımlayalım. Evet. Constant olarak aldı. Şuradaki yüzeyle de şu yüzeyi eşleştirdim. Daha sonra buraya handle'ı tanımlayacağım. Ama handle'ımın da kendi içerisinde bir modüler yapısı olacak. Varyasyonel bir modül tanımlayacağım. Tekrardan niye diyorum? ESM diyorum. Configurable module'a geliyorum. Buraya da handle attr mod diyorum. Buraya Çağırıyorum. Bakın bu sefer bir montajım var. Şu Handle laseme Bir tane Handle PRT'em var. Bir tane de New diyorum. Buna da boş diyorum. Boş bir parça. Handle moda bunu da çağırıyorum. Boş bu. NFT. Şöyle Edit Position diyelim. Şuradan Bakalım. Ok. Şimdi Handle 2 PRT'n var. Handle PRT'n var ve boş PRT'n var. Burada yine Ref Table'a geliyorum. Aktif hangisi olacak? Bu aktif olacak diyorum. Hangi montaj? Vice ASM'de ki referanslarını kullanacağım diyorum hangisinde olacak bunda ve bunun ee, Pardon şuradan Vani seçtikten sonra buraya klikledikten sonra buna buna Hı. tanımlayacağım diyorum şimdi burada bir yüzey varmış bunun karşılığı şurası olsun diyorum kontrole basılıarak diğerinde Bu şekilde kalabilir. Daha sonra şuradaki düzlemi karşılığını vereceğim. Oradaki düzlemin karşılığı da buradaki datum olacak diyor. Okey diyorum. Tanımlamaları yaptım. Boş parçada referanslarım yok. İsterseniz onları tanımlayabilir. Onların da kullanımını sağlayabilirsiniz. Şu anda boş olduğu için ekstra bir tanımlama yapmadım. Zaten onu da ekskulat edeceğim. Gelmeyecek. Şimdi... Montajımıza geri geliyoruz ve semle deyip buradan handle mod asme çağırıyoruz. Şuraya, dizlemleri açıyoruz. Şuradaki şu. dtm1'e Coinstant olacak şekilde tanımlamamızı yapıyoruz Şimdi Burada tanımlamamızı yaptık işlemlerimizi gerçekleştirdik bunu kaydedebiliriz Kaydettiğimizde her şeyle birlikte kaydedilmiş oldu Burada Java modumuz var ve handle modumuz var. Birbirlerinin yerine kullanılacak komponentler belli. Şimdi Essential Shoes'larla devam edeceğiz. Essential Shoes'a geliyoruz. Seçenekleri eklemek için buradaki kalem ikonuna tıklıyoruz. Daha sonra şu şekilde satırlar geliyor. Buraya çift tıklıyoruz. Buraya Java diyorum. Java altrı seçenekleri Daha sonra alt kısma handle seçenekleri diyorum. Şimdi jaw seçeneklerine geliyorum. Shift klikleyerek alt tarafa şurada jaw'lar nelermiş? Slide var, standart var, curve var, tol var. Standart curve tall bunları tanımladık daha sonra handle seçeneklerine geliyorum çift klikliyorum burada bir asm prt ve boş var buraya asm diyorum buraya çift klikliyorum prt diyorum buraya çift klikliyorum boş diyor veya yok diyor. Handle yok. Burada seçeneklerimizi ve seçimlerimizi tanımlamış olduk. OK diyoruz. Şimdi bunların karşılıklarını vereceğiz. Standart seçildiğinde seçimim için şu alana klikliyorum. Standart gelsin diyorum. Sonra bunu yeşil tiki koyuyorum. Sonra buraya klikliyorum. kör diyorum. körde şuradaki yeşil tiki koyuyorum. Sonra buraya klikliyorum. Tall diyorum. Ve Tall'da da buradaki yeşil seçeneğimizi işaretliyoruz. Daha sonra Handle tarafına geliyoruz. Handle'ı seçiyorum. Asm'i de bu. Handle aseme gelecek. Handle de buradaki PRT gelecek. Boş seçiminde ise bunlar gelmeyecek diyorum. Kaydetmediğimiz için gitti. Hızlıca tekrar yapacağım. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet, tamam, doğru, yapmış. Artık seçeneklerimiz de hazır durumda. Variant Builder'e geliyoruz şuradan kontrollerimizi yapalım. Mesela PRT seçtiğimde şu Handle PRT'yi alıyor. Körü seçtiğimde buradaki körü alıyor. Update Presentation diyorum. Bu şekilde getiriyor. Variant bildire tekrar geliyorum. SMD'yi seçiyorum. Tolu seçiyorum. Update Presentation diyorum. Güncelliyor. Variant Builder diyelim. Şurada yoku işaretliyorum. Standardı seçiyorum. Update Presentation diyorum. Evet, bu da yok olarak geliyor. Buradan patlatılmış görmüşleri verebiliriz. Tekrar master rep'e dönebilirim. Bütün komponentler gelecek şekilde. Bir tane teknik resim oluşturacağım şimdi. Teknik resimde bu ana yapının teknik resmi olacak ve e, ana yapının son halini oluşturduğumda teknik resimde otomatik olarak oluşmuş olacak. Bunun için dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bir config ayarımız var o. File Options'dan Options'a geliyoruz. Configuration Editor'a geliyoruz. Ve... Burada kayıtla ilgili konfiyemiz var. Rename Drawings with Object Rename drawing with Object'te boot olarak seçiyoruz. Buradaki seçeneklerden boot olarak seçiyoruz. Yani teknik resmi objeyle birlikte kaydediyoruz export configuration deyip config, dos, config pro dosyasına kaydediyorsunuz ok diyorsunuz önemli noktalardan bir tanesi bu rename drawing with object'i işaretlememiz gerekiyor bunu işaretledikten sonra teknik resimimizi oluşturuyoruz aynı isimle oluşsun diyoruz şu an ben boş olarak oluşturacağım antetsiz olarak oluşturacağım general view'e klikliyorum Burada front'tan bakalım. scale 1 olacak. Okey diyorum. Şunu seçiyorum ve buraya projection view'ini yerleştiriyorum. Buraya scale'ini yine 1 yapalım. Okey diyelim. buradan table pom table alalım mesela şuraya pom devan create plans by deyip, oluşturalım gibi aynı isimle aynı klasörün içerisinde kaydediyoruz config ayarımızı da jenney boot olarak yap diyoruz. Bu da tamamdır aynı klasöre kaydettik bunu da aynı isimle. bunu kapatıyoruz artık. Şimdi bu varyant builder'dan ürün varyasyonumuzu oluşturacağız. Ve ürün varsiyonumuzu oluşturduktan sonra teknik resmi nasıl oluşmuş ona bakacağız. Variant bildire geliyorum. Şurada PRTM olsun diyorum. TOL olsun diyorum. Bu arada mesela bu seçimimi kaydetmek istiyorsam şuraya New Variant Spek diyorum. Yes diyoruz. Şimdi buradan mesela RT olacak, TOL olacak. Buna 01 diyorum. Enter'a basıyorum. Save variant Specter. Sonra new variant Spect diyorum. Asm olacak, standart olacak. Bunun ismini de 02 diyorum. Buradan da save Variant Spec asm diyorum. Bakın spek 1 bu, spek 2 bu. Şeklinde kayıtlarımızı yapabiliyoruz. Şurada referans burada gözüküyor ama update ettiğinde o kendini güncelleyecek yerine gelecek yani. Şimdi buradan speklerimi kaydediyorum daha sonra istersen bunları kullanabiliyorum. Şimdi Create Product Variant diyorum. Bunun iç ismine de Creo Pro PRT diyorum. PRT kullanacağı için PRT Alt Tire diyelim mesela. OK diyorum. Bakın PRT geldi. Tol geldi. Bunu kaydet diyorum. Okey diyorum. Şimdi Working Direct'lerime gidiyorum. Bakın buraya Protol bunun teknik resimde oluşmuş oldu. Revive'den Update Sheet diyorum. Ve Update Table diyorum. Şimdi bir de olmayan halini oluşturalım. Variant Builder diyelim. <gülüyor> Yok diyelim. Curve olsun. Create Variant Create Product Variant diyorum. Yes diyorum. İsmi Sadece Curve olsun. Mesela krv diyelim. OK diyorum. Boş PRT geldi. Bunu sildim. Onu gelme diye işaretlememiz lazım. Bunu kaydet diyorum. OK diyorum. Daha sonra Working Directory'ye gidiyorum. Oluşturmuş olduğumuz teknik resim burada. Bakın adeti değişti. Revive'den update diyorum bu şekilde güncelliyoruz şurada fazlalıkları falan silmek gerekebilir ya bazen veya yeniden bir şey vermek faydalı olacaktır. Great balance by view deyip buradan bu şekilde göstermek daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde de teknik resimlerimizde minimum müdahale ile değişikliklerimizi yapabiliyoruz. Bu sıfırdan oluşturmaydı. Şimdi var olan montajlarımızı nasıl varyasyonel yapıya dönüştüreceğiz? Onu göreceğiz. Bunları kapatıyorum. Siliyorum. çalışma klasörümü değiştirdim. Şimdi ASM diye bir ASM var. Gördüğünüz gibi bu bir montaj. Ama nasıl bir montaj? Normal bildiğimiz Design SMD olarak geçiyor. Design montajımız. Şimdi bunu bir varyasyonel product'a dönüştüreceğim. File'dan save as Bakın buradan isterseniz product, isterseniz modüle dönüştürebiliyorsunuz. Ben bunu product ile dönüştüreceğim. İsmi Vice alt Pro olsun. Vice Pro Alt-Tire olsun. Okey dedim. Aynı kalsın. Save, copy and open diyorum. Kaydetti ve açtı. Şu an bakın. Product'a dönmüş oldu. Daha sonra burada Handle ve Jav'larım var. Bunları e, Şuradaki Jav Slide'la Handle'ımı birer modüle dönüştürmem gerekiyor. Bakın şurada Transfer modül var. Slide seçili Şimdi kapatabilirim. Buradan yeni oluştur diyorum. Java Alt mod Alt dire 0 diyorum. Modüler yapıya dönüştür diyorum. Okey dedim. Bakın bu modüler yapıya döndü ikonundan da anlayabilirsiniz. Daha sonra Handle seçiyorum. Transfer modül. module. Okey diyorum. Buna da handle hnd diyelim. Alt dire mod alt dire 01 diyorum. Okey dedim. Bakın bu da. Ee, handle da modüle dönmüş oldu. Şimdi şöyle yapalım. Bunu open diyelim. Neydi? Aynı şekilde buraya ekleyeceğim şimdi. Java standart bu. Curve tool da çağırdım. Referring table zaten biliyor yerlerini. Ben şimdi sadece karşılıklarını vereceğim. Kontrolle. Artık eksiksiz olarak tanıyor. Buna gerek yok. Bunu kullandık. Şimdi Handle'ımızı yapacağız. Buradan Handle 2.asm'i çağıralım. Boş PRT'mizi kapatmışız nil dedim, boş dedim. Boş 0 1 dedim. Hmm. Burada et evet, variant boş 0 çağıralım. Sonra ref pairing table diyelim. Bunun karşılığı burası. Ve bunun karşılığı da burası. Okey diyelim. Bu şekilde tanımlamayı yapmış olduk. Buradan bakın artık devam edebiliriz. Essentials'lar edit diyoruz. Çift klik Show diyelim buna mesela. Handle diyelim. Standard Pure Tall diyelim mesela. Asm PRT Empty Şimdi standardı bunu tanımladık. Standardı seçelim. Şuradan standart bu gelecek. Buradan bu bu gelecek. Buradan şu gelecek. Buradan PRT seçildiğinde bu gelecek. Buradan bu seçildiğinde SMD gelecek. Buradan da bu seçildiğinde hepsi Geçen sefer burayı işaretlemeyi unutmuştuk. O yüzden geldi. Bunu işaretlemeyi unutmuyoruz. Bunu işaretleyip OK diyoruz. Şimdi Variant Builder'a gidelim. Şuradan empty olsun, standart olsun. Create Product Variant diyelim. Bakın Düzgün bir şekilde gelmesini sağlamış olduk. Ne yaptık? Var olan bir montajımızı modüler produkta dönüştürdük. Sonra da altındaki ürünlerimizi modüler, varyasyonel modüllere dönüştürdük. Önce varyasyonel product'lar, daha sonra varyasyonel modüllerle devam ettik. Evet... Sunumumuzu da demo kısmını da burada tamamlamış oluyoruz. Sorusu olan varsa cevaplamak isterim.